Peki hacı yani, sen şimdi hani illa birini almak zorunda mısın yani derken? Bunun hani hiç şeyi yok mu yani hani? Mesela peki, kalsam burada bu biz beraber. Eğlenir miyiz valla? Bugün eğlenmedin mi? Doğru söyle. Daha bu bir şey değil. Bunun gibi biz ooo! Mahalledekilerle bir muhabbet. Bir kalsam burada var ya, eriğe düşeriz, incire düşeriz. Uuu! Şarkılar, Türkler, muhabbetler. Hem... Kimse de Hayat ölümle biten çok kısa bir yoldur. Sanki bu yollarla kimlerle doydun. Burada bulamazsın kaybettiğin yolu. Mutlu bitmiyor ki her filmin sonu. Hesabe ödenmemiş kahpelikleri. Yine de affettik büyüklük değil. Sokaklar bizim kadar adil değil. Bakıp da göremediğine adil denir. Pencerenden izlemek kolaydır hayatı. Yazmıyodun bayağıdır Çekince derdi diyon çektigin bu reva mı? Bu keder bize te ezelden de beladır Buna kim yaptı sana gözlerindeki Hayatın darbesini gözlerindeki Ölünce umutların öldüğünü bil Ama öldüğünü değil Öldüğünü bil Kıyısında beklerken hayat seni gelmeyecek bir şey için beklemekti cesaret Hesap et istediğini alamayınca ne kadar da körsün Çaldığını vermez hayat bu hep terane Gecenin çığlıkları aklımdan çıkmıyor O kadar salığım ki düşmekten mutluyum ve neyin var anlat diyenler gözlerime bakmıyor Yıllarında bıraktığını kalbimde saklıyorum. Anlat bana kimseden bir fayda görmedin mi öyle güzel bir hayat düşünüp her gün ölmedin mi bir insanı ağlarken dinledim mi? Kendini parçalarken aynı darda izledim mi? Bir kaşık sudan bile korkarken denizlerde boğulmak tekaderilmiş olsun bu da geçer Bir gün yanlış insan olanlar da doğru yolu seçer Yaşam ölümden de beter ölüm yaşamaktan geçer İnsanlar doğar büyür ölür fakat yaşamazlar Ölümden korkanlar bu dünyadan kaçamazlar Bu döngü değişmiyor engelleri aşamazlar Hayata kadınlarını adımlarını korkmadan atamazlar Sokaklarda çaresizce gezenlerin sırdaşıdır kaldırım Önümden siktiğimin hayatını kaldırın Eğer ki istediğini vermiyorsa saldırın Adalet isteyeni kandırır.